Yarından sonra bayramı kutlayacağız. Şimdiden hepinizin bayramını kutluyorum. Bayramda sevdiklerimizin yüreklerine dokunmayı unutmayalım. Onlara küçük hediyeler alalım. Hiç e, illa hediyeleşmenin maddi bir karşılığı olmayabilir. Küçük bir mektup yazabiliriz, kart atabiliriz, kart yazabiliriz. Onlara bunları verebiliriz. E, lütfen bayramda da sokak hayvanlarını da unutmayalım. Onlara da bir bayram yaptıralım. Ee, bir kapsu koyalım kapımızın önüne. Bazen e, onlara bir yiyecek verelim. Ee, bayramda gezdiğimiz yerlerde e, doğayı da unutmayalım, doğayı kirletmeyelim. Yaşadığımız her anın farkındalığında gittiğimiz her yere sevgimizi, ışığımızı götürelim ki her zaman bayram olsun ve unutmayın, e, vermeden alamayız. Sevgimizi verelim. İyi bayramlar.